Limon içeriğinde bulunan vitaminler ve mineraller ile insan sağlığı açısından önemli bir besindir. Yüksek oranda C vitamini içerdiği için doğal bir antibiyotiktir. Vücudun direncini arttırır, bağışıklığı güçlendirir. Limon ayrıca B12 vitamini, A vitamini, E vitamini, B6 vitamini, D vitamini ve K vitaminlerini içeriğinde barındırır. Limonun diğer faydalarına gelecek olursak, özellikle saçlarımız ve cilt sağlığımız açısından önemli bir yere sahiptir. Bağırsaklarda, böbreklerde ve karaciğerde oluşan toksit maddelerin temizliğinde yardımcı rol oynar. Antioxidan özelliği sayesinde vücutta bulunan serbest radikallerle mücadele eder. Kanser oluşumunu önlemeye yardımcıdır. Sindirim sistemini güçlendirir, hazımsızlığa iyi gelir. Fazla tüketimi durumunda mide ekşimesine neden olabilir. Ağızda oluşabilecek kötü bakterileri engeller. Böylece ağız kokusu oluşumunda önleyici bir etkiye sahiptir. Limon, damar sertliği oluşumunu önlemeye yardımcı olduğu için, kalp ve damar sağlığı açısından önemli bir besindir. İdrar söktürücü özelliği sayesinde, vücutta biriken zararlı toksin maddelerin atılmasına yardımcı olur. Limon suyu vücudun alkali olmasını destekler. Bizim için çok önemli olan pH seviyesinin dengesini sağlar. Sonuç olarak, mucizevi bir besin olan limonun düzenli olarak kullanılması sağlığımız açısından oldukça önemlidir.